Orada, burada burda gören verir selam bana merhaba. Senin gibi olanlara ve de sana elveda. Asla durmayardır baba yardır kara gergedan. Boş konuşmak çok kolay, atın tutun çok kolay. hoş konuşmak çok kolay, atın tutun çok kolay.